tartışılıyor. Her mecliste karar alınmaz bak. nedir acaba? Siz beni dinlememişiniz o anlaşılıyor. E peki hemen tamam, tamam, Ya peş cinayetinde Gez, işine bak hadi. Hadi işine bak hadi bak.